Okuma Aria 20, hafif ila orta sınıf balık avı için tasarlanmış bir spinning makinesidir. Okuma Aria spin makinesindeki kolay ayarlanan ters dönüş kilidi, anti-reverse makineyi sert vuruşlara karşı önlem olarak tek yöne sabitler. 6- Paslanmaz Çelik Bilyalı Rulman Sistemi Yumuşak Dönüş ve Dayanıklılık için bir bilyeli tahrik sistemi, makineyi daha pürüzsüz bir performans için tasarlanmıştır. Hafif grafit gövde ve rotor. Makine, hafif malzemelerden yapılmıştır ve sadece 230 gram ağırlığındadır. Bu daha az yorgunlukla daha uzun süre balık avlamak için idealdir. CFR Siklonik akış rotor tasarımı, rotordan geçen havayı artırarak su girişini ve paslanmayı en aza indirir. Bu teknoloji, rotorun daha hızlı kurumasına ve korozyona karşı daha iyi korunmasına yardımcı olur. Kesintisiz Antilter Sistemi Bu sistem, geri tepme veya örgü sarılması gibi problemleri önler ve balık tutma oranını artırır. Alüminyum Anodize Makara Makine, dayanıklı ve hafif alüminyumdan yapılmış bir makaraya sahiptir. Evakolu Kavrama için konforlu ve kaymaz bir malzemedir. Hızlı sarma oranı 4-8 bir sarma oranı, balık avlama işlemini daha hızlı ve verimli hale getirir. Ayrıca makine de çoklu disk, Japon yumuşak kalama, hassas makine kesim pirinç pinyon dişlisi, paslanmaya dayanıklı paslanmaz çelik salma teli, dengesi bilgisayar yardımıyla sağlanmış rotor dengeleme sistemi bulunmaktadır. Makinenin ağırlığı. 183 gram, misine kapasitesi, 0,15 mm, 250 metre, 0,20 mm, 140 metre, 0,25 mm, 90 metre, makimumdırak, 5.4 kilogram, toplama hızı, 60.7 cm'dir. Bu özellikler, okuma araya 20'nin dayanıklı, hafif ve yüksek performanslı bir balık hava makinesi olmasını sağlar. Ayrıca, birçok farklı balık türü için uygun olan bu makine, balık avlamak için popüler bir seçimdir.